Bugün 9 Şubat 2022 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay, sabah 7:47'de Oğlak burcundaki Plütonla üçgen açı yapacak ve boşluğa girecek. Güne güçlü ve kararlı enerjilerle başlayabiliriz. Kişisel irade ve sezgilerimiz artarken, hedeflediğimiz konulara da odaklanabiliriz. Son birkaç gündür uğraştığımız işleri tamamlamak için sabah saatlerini değerlendirebiliriz. Kişisel konfor ve rahata yönelik beklentiler de artacağından yaşam alanlarımızda düzenleme ve dönüşümler yapabiliriz. Ay öğlen 13.26'da İkizler Burcu'na geçecek. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün bilgi paylaşımı ve iletişim ön plana geçebilir. İlgi duyduğumuz birçok konu zihnimizi meşgul ederken genel anlamda da hareketli bir gün geçirebiliriz. Akşam ve gece saatlerinde İkizler Burcu'ndaki ay Balık Burcu'ndaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Yeni ve farklı şeyler öğrenme konusunda daha hevesli olabilir, ilginç bilgilerle karşılaşabiliriz. Çok sayıda haber duymamız, kültürlü kişilerle bir araya gelmemiz mümkün. Planlarımızda meydana gelebilecek değişimler ve sürprizler heyecan yaratabilir. Coşkulu duygularla abartılı konuşmalar ve eylemler içinde olabiliriz. Dengemizi korumaya özen gösterelim. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.